İbrahim Dinç, Başakşehir, Güvercintepe Mahalle Muhtarı'yı. Yaklaşık 50 bin nüfuslu bir mahallemde 10 bin civarında Suriyeli göçmenimiz var. Buradaki Suriyeli göçmenlerimizle alakalı. Toplumumuz yeri geldi bir ekmeği paylaştı. Yeri geldi evin açtı, misafir etti. Yeri geldi burada devletimiz olarak da bu insanlara karınca kaderince sahip çıkmaya çalıştı. darım isteshfey mistefime balaşə darmani ma balaşə ilacı balaşə müstəvsəm darın balaşə hastaneler diyor ilaçlar diyor hepsi beleş diyor direğin ana avrupa eee tədəri o miharına diye götürseler gideriz ama götürmezler ki hani. diyor çünkü anlatılan avrupa sözde bunlara oturduğu yerden maaş veriyor maaşı da yeterli on için gitmek istiyorlar fakat oraya gidenlerin hepsi pişman. Vallahi maalesef. Selamünaleyküm. Um ardıtt علي الموضوع حاضر. In um, in uh, as a dentist there, but the but the but still the Turkish government does not accept their uh, certificate as if as if he not a dentist he uh, a normal human being. Yeah. So he has nothing else to do. Yeah. So that's who you are. You're a dentist. I'm a dentist and a my a wife a doctor, but uh, there's no acceptance uh, in Turkey. Burada mütecih konumdalar. Burada ancak ve ancak Türkiye'deki kanunların bilmediği için, kitapları okumadığı için, dili bilmediği için hiçbir iş yapamamıyor. Benim diyor solo sözüm hepsi Avrupa'da. Ben de onların yanına vize bekliyorum. Vize gelirse ben Avrupa'ya gideceğim. Peki, peki gelmezse ne olacak? Belki bir la vize neye çabe? Vize vgar marım. Ne sürük. Razı komşu. Çok uğraşılıp Ben diyor vize gelmese de Suriye'ye gideceğim. Suriye'ye geri dönüyorum. Suriye önce. Evet, yapabileceğim diyor başka bir şey. Çok sorun var ve bunun sorunu nasıl çözüleceği artık bilmiyorum. Suriye'nin ailesini, aile yapısını mahv mahvoldu yani. Evet. Mahvoldu. Evet. Ee, Türkçe bir öğrenmeleri lazım. Türkçe öğrenmeleri lazım. Çocuklar okula gitmeleri lazım. Evet. Ama bunun karşılığında da de biraz destek olması lazım. Evet. Yani Çünkü çocuk okula gittiğinde de ev ödeyecek halleri olmazdı ve o anda da evden kovulacaklar. Eşyaları dışarıda da konacak. Either either you learn the language or you you starve. If you learn the language you will starve. If you okay. work you can't learn the language. This is the problem. Ben geldim yani ben git hastane okul lazım kimlik ben git adam kimlik iki yüz git bir kimlik, mağrab. İki yüz bir tane kim. Yani, yani beş tane... Bunlar, bunları nasıl yapmış? Beş tane yani, bir milyar, milyar beş yüz, beş tane. Bunları e, devlete vermiş değil. Devlet kimliği değil bunlar. Yok yok, yani bunlara yaptırmak için birisine rüşvet verdi. Ancak çıkarabildi onları. Halebe'nin mesela bomba takhiyen Böyle. bir millet bir nevi ziydi. Ne oluyor? Çımla? Evet abi. Bir bomba. Halep'te, bombaların çok patladığından dolayı kulak sorunu yani olmuş. Yani genelde <manipülhing> olmuş yani. Dövücüye her maktabı, tabişini. Bir Suriye'de de de de de de de de de de de de de de de de de Diyor ki ben e, Suriye'de okuyordum zaten diyor. Buraya geldik okulu bıraktık diyor. Ne okuyordun? Fakat diyor ben isterim yani gitmem mi diyor. Okey, ne okuyordun Ceha? Taşkijan maktabı. okundu. Suriye? Ha. Yani bir mektebihadı mı? <Gülüyor> no no mektebı ne? Nah, Mektebici şey yani. Ha mektebı devlet mi Eee, okundu? Mazna. E, Lise. Ha. Lise. Sanaui bir mi de okundu? Ha? Sanaui yani Mazna bir mi de okundu? Dawud Sal. Dawud Sal. 12 sene okuyormuş orada Hayır, Türkçe öğrendim ya, ya, çok eğlenecektim. Şimdi Suriye'ye gitmek istemiyorum ama. Sırtlıktan hiç ben de bakmıyorum. Suriye'ye mi gideceksin? Ben! Annenler gitti ama ben gitmek istemem. Annenler gitmek istiyor mu peki? Evet, evet. evet. ama ben gitmek istemem. Annenler niye gitmek Çünkü istiyorlar? Çünkü burayı çok sevdim. Annemler sevmedi <gülüyor> mi? Onlar da sevdi ama... Özlüyorlar mı yoksa Evet, orayı özlüyorlar ama... Benim diyeceğim bir burada kalmak isterim. Yaa! Ya çocuklara da soralım mı? Onlar ne yapmak istiyorlarmış? Hayır, evet, Türkiye'de mi kalmak istiyor sorayım da. Böyle de Türkiye'ye tam هون. Kaldalım Türkiye. Tamlah Burada kalacağız. burada kalacak mı? Onun babası Türk Onun da isteği öyle. O kaseyi burada, burada mı doğdu? Ben bilmiyorum. Bir bilmiyor de ruh Suriye'ye mi gidecek, Türkiye'ye? Böyle bir yana? Almanya. Almanya ya mı gitmek istiyormuş? Evet. Peki oradaki delikanlı ne yapmak istiyormuş? Gel Almanya, gel Türkiye, gel bu ne be? Gel Ben Amerika istiyorum. Sen ne istiyorsun? Burayı mı istiyorsun Suriye? Nin. Ben burayı istiyorum çünkü burası çok eğlenceli. Peki oradaki güzel abiyi <gülüyor> ne istiyormuş? Gel Suriye, valla Almanya, valla Türkiye. Bul. Hı? Oraya. Burada. Sen burada bize ne yaptın? Bize anlat bakalım. Niye burası siyah? Uh, ben yani. She says that her, her house is destroyed and for this reason she has uh, drawn by black. She used black. She used black because is Presenting her house. Yeah, presenting her house. Okay. okay. Her, her destroyed house. Her destroyed house. Okay. okay. We see some green here. So is there some hope? No. No. The olive oil uh, trees. It, it represents olive olive oil trees and uh, returning to Syria perhaps. as uh, as the old days in happiness and peace. Okay so what what are we seeing over here a black and red smoke smoke smoke and yeah. uh, F-16 fighters. fighters okay Geleneklerimizin vermiş olduğu bir güzellik var dayanışma, hoşgörü paylaşım.